Bunu yapamıyorum. O çocuk geçmişte, çok eskilerde kaldı. Bu yaşlı adam onun artığı işte. Bununla yaşamak zorundayım. Düzelmek mi? Bu çok saçma bir söz. <gülüyor> hey. Tamamlan, ergence savaşmak, kaçamak yapacak salaklar beni o amcık kafalar alamaz yaptığın küfür kendi. Cicikler yarışmalardan mikrofon tutamaz Geleceğin 2009'daki tankurt gibi Fatal Ray'nin neden kalkmıyor PPC? Pee Gidişat kötü merdurunan aldan verişi Titinet gibisini alamıyoruz Erişim girişimci bir ülkedeyiz cicişim Ufaktan uza İstanbul'da konserimizin olmadan çıkamıyoruz değil mi? Kuralına göre oyun oynamam istediğim yere gider yaparım sahne Ekibin susturamaz dilimi Fatal Ray Rappless seni görüyor baba. Almalara gelinsin ummadın anda kaypakça Kaltaklar mikrofona geğirsin Sen nasıl bebeğinsin beyinsin Kotan düşük uç kurusikine bağlı değil mi? Dememiştin mi değiştin Ben az mı geliştim gelişim Biraz göremedim hala gelişim geliştir 3 GB değnini yap değişim Kaçacak delik ara, hırlama, pis Bu çok saçma bir söz Ne yapmamı istiyorsunuz? Yaptığım için pişman olmuyor mu? Pişman Burada olduğum ya da olmam gerektiğini düşündüğünüz için değil, o zamanları hatırlıyorum da küçük, aptal bir çocuğun işlediği korkunç şimdi onunla konuşmak istedim. Ne? Bu çok saçma bir söz.